Şöyle de oluyor değil mi biz evlenene kadar evet daha bakımlıyız evet. kendimize daha özen gösteriyoruz evlendikten sonra bu öz bakımımızı bile yitiriyoruz evet. aslında biz kendimize ilk önce bir öz saygımız yok Tabii değil ki. mi Aynı. biz neden bir dönem böyleyiz bir dönem böyleyiz sürekli kendimize baksak, sürekli kendimize değerimizi kendimize göstersen. Ve başkalarına saygı ve saygı, saygı Aslında görüyoruz. çok basit değil mi formülü? Evet. evet. Kendine o saygın evet. başkasına değil aslında. Evet. Gün, Allah'ın günün 24 saat. Tabii ki. Her şeye yetebilir. Hı -hı. Ee, günlük işlerimiz, çocuklarımız, yemeğimiz, alışverişimiz, onun haricinde dediğimiz gibi Hı -hı. kişisel öz bakımımızı yapmamız son derece önemli. Tabii dediğiniz gibi flört ve sevgililik döneminde haftada bir kere iki kere görüştüğünüz zaman en güzel kıyafetler kıyafetlerle tabii, evet. en hoş durumlarınızda gidiyorsunuz sonra evlendikten sonra bu durum biraz sekteye sadece uğruyor. Sadece pijamalarla gezen kadınlar evet, var yani. Evet. İlk günlük işlerimizi <gülüyor> yaptıktan sonra tabii ki sabah kalktığımızda e, grand <gülüyor> tuvalet olup böyle makyajlı kalkmamızı ki kimse evet. beklemiyor. Hani televizyon dizilerinde oluyor ben hayret ediyorum. Öyle bir şey sadece <gülüyor> orada olur. Öyle bir şey yok. E, hanımlar e, öz bakımlarına dikkat edecekler. Kapıyı açmadan önce eşlerine şöyle bir aynaya bir son bakış atacaklar. Ben nasıl ve aynı şekilde eşler iki taraf için söylüyorum. Oraya gelecekler tamam, yani hep hanımları yüklenmeyin. Kendimize bakacağız ama <gülüyor> hanımlara yüklenmiyor. Evet hanımlara evet. yüklenmeyelim. Çünkü erkekler de aynı evet. şekilde kendilerine mutlaka ki bakmalı. Çünkü ben çoğu yerde bunu gözlemliyorum. Erkek evleniyor tamam artık ben evlendim deyip Evet. Kendini bırakıyor. Garanti Ona göre artık kilolar, kilo artışları ilk zaten göze çarpan durum evet, o. Kilo de. artışları. Evet. E şimdi e, bu da şöyle bir şey doyuruyor. Yani o kendisine saygı göstermiyorsa e, doğal olarak da eşi enerjisel olarak zaten evet. oradan saygısını evet. birazcık Karşılıkla da... diyelim. Burada iki tarafa da e, pay biçelim. Hı -hı. Tek taraflı değil. İki tarafa da pay biçelim. Evet haklısınız. İki tarafta bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ev hanımları biraz e, şöyle söyleyeyim. E, beyler de ev hanımlarına eğer ki sadece evde iş yapıyorlarsa... Hanım eğer ki işlerini yetiştirip kendine vakit ayıramıyorsa bunun alternatif çözümleri var. Bir yardımcı alınabilir, hanımın işleri rahatlatılabilir. Mesela eve gittim hanım bakımsızdı. Yani hiç kovaföre gitmesi teklif edildi mi bu laf söylenmeden önce? Hı hı. Yani bunları Yani senin de böyle bir e, şeye evet. hakkın var. Bak bunu yapabilirsin. Evet. Bütçemizi. Evet. E, yani böyle bir şeye bütçemizden evet. ayıracak bir payımız var. Evet, evet. Tabii ki da söylenilmesi evet, lazım. Çünkü evet. Şimdi ev hanımı deyince tabii ki aslında en büyük görev üstü ev hanımıdır. Evet. Neden? Çünkü onun kendi geliri yoktur. Evet. Her şeyi ailesi için evet. yapar. Evet. Şimdi evet. burada şu noktaya gelmek istiyorum. Fedakarlık evet. ve feda etmek. Kendini evet. feda etmek. Evet. Şimdi ev hanımları sanırım en fazla kendilerini feda eden evet. kişilerdir. Katılıyorum. Değil mi? Evet katılıyorum. Şimdi kendi dümeninin başından ayrılmamalı. Sonra farklı limanlara gidebilir. İnsanın hayatında her şey olabilir. Hiçbir şey daima sürmez. Her şeyin başı ve bir sonu vardır. Hı hı. Bunu dikkate alarak, e, tabii ki eş olarak görevlerimizi yapacağız, anne olarak görevlerimizi yapacağız ama kendimizi de ihmal etmeyeceğiz. Bir kariyerimiz varsa belki çocuklarımız küçükken biraz daha yavaşlatabiliriz. Hı hı. Yani ailemizi aksatmadan görevlerimizi, görevse bunlar aksatmadan yapabiliriz. E, çok çeşitli imkanlar var. Eskisi gibi değil. Her şey artık yani e, yeri gelir hobi olarak da kendilerini geliştirebilirler. Bir kurslara katılabilirler, belediyelerim var, farklı kurum ve kuruluşlarım Özgüvenleri var. Özgüvenlere de gelişir. Evet. E, toplantıları olur, arkadaşlarına çay, kahve içmesi olur. Kendilerini bırakmayacaklar. Kendilerine de zaman ayıracaklar.